Eyyo yo sokak 14 <gülüyor> Felix Şahkar Prrrrrrrr Yanıma takıl derin bir çoğu bilir beni Dönemesen sakın kafamın içi Sen <gülüyor> etik çocuklar on için de serseri Düşersen get kurtaramaz Kimse seni tarla başı Ömer hayam bir turan cartesi Arabanlı biz varsak bence hemen aç sesi Geçilmezken sesinden mahallemde Siren sesi bu kadar olay kargaşa Söyle bana Geride kalanlara bakıp zamanı boşa harca. Hip hop bir arsa, ekerim bolca ganja Ne varsa ortamında, bakarız dalgamıza Sıkıldım her şarkıda, asıp kesmen dalganıza Alsan ister güvenmek, boşa yüze gülerler Yapmacık coverlarla onlar bunu iyi bilirler İyiyken iyi olursun, kötüyken kibirler Bir şey başaramazsan, sana götüyle gülerler Yaşamıyorsunuz siz gel. Hep olay, olay Yine bizim burda gekkolar hey. Çalar vazgeçmezler Asla teknodan Goa'yı <gülüyor> sev, yeşili iç işliyor içine zeli bir his Sabahı pis, kafanı pis Sonumuz olacak yine biz Tommy, Gucci, Adidas, koş Yetiş al, bakacağız ah Ünce rapte barikat Bu sokak on dört tarika. Dandığında boş, semtte gömdüğüm godoş Boşta kalmam totoş, sevdiğin nişan taşında Dolmuş her yer kokoş, sözde kalmam baboş Bende yok lafta boş, kapıda yoksa bir porş Şekilin olmaz çok hoş, geriye yaslandım oğlum Kelimen baslat bir rol, e ederim yazlarım doğru Yalana yer yoktur oğlum, sefere çık karı sonu geleni hastane yolu yakın, kıpkıp Sendelenmişler elzen bir el, tutmuş her telden Ensenden neysen neden, tevfik neyzen ne Rakıyı ekmekte ver, yer görmez neden, evde her yerde Yaşamıyorsunuz siz gettoda Ama anlıyorsunuz hep olay olay. Yine bizim burada geckolar Çalar vazgeçmezler asla teknodan Yaşamıyorsunuz gettoda Ama anlıyorsunuz hep olay olay. Yine bizim burada geckolar Çalar vazgeçmezler asla teknodan Yaşamıyorsunuz siz get.